Suzan'ın okuldaki bir sınavı tamamlamak için 96 dakika süresi var. Sınav öğleden sonra 01.59'da başlıyor. Suzan okulun voleybol takımında oynuyor. Takım antrenmanı ise öğleden sonra saat 04.00'da başlayacak. Suzan'ın sınavının bitmesiyle antrenmanın başlaması arasında ne kadar zaman var? Şimdi bunu biraz düşünelim. 1.59'da sınav başlıyor. Garip bir saat ama böyle devam edelim. Bir sayı doğrusu çizelim ve sayı doğrusu üzerinde saatleri işaretleyelim. Burası saat 2. Saatlerin hepsi öğleden sonra. Burası saat 3. Burası da saat 4. Voleybol antrenmanı saat 0400'da başlıyor ve devam ediyor. Sınavsa saat 0159'da başlıyor. <gülüyor> Garip. Burası saat 1 olsun. Sınav saat 2'den 1 dakika önce başlıyor. 1 saatte 60 dakika olduğunu biliyoruz. Yani 0159 saat 2'den 1 dakika öncesi olacak. Burası saat 0159 olsun. Sınav 96 dakika sürüyor. Sınav başladıktan sonra 1 dakika geçtiğinde saat 02.00 olacak. 60 dakika daha geçerse saat 03.00 olur. Saat 3'te sınavın kaç dakikası geçmiş olacak? 1 dakika geçtiğinde saat 2 oldu. 60 dakika daha geçtiğinde saat 3 oldu. Saat 3'e kadar sınavın 61 dakikası geçti. Eğer 1 60 dakika daha gidersek, saat 4'e ulaşırız. Ancak 61 artı 60, 121 dakika eder. Sınavın süresi bu kadar uzun değil. Sınavın toplam süresinin 96 dakika olduğunu biliyoruz. Yani sınav saat 3 ile 4 arasında bir yerde bitecek. Biz buradaki sürenin ne kadar olduğunu bulmalıyız. Sınav toplam 96 dakikaydı. Saat 3'e kadar sınavın 61 dakikası geçti. Saat 3'te sınavın kaç dakikası kaldı? 96 dakikanın 61 dakikası geçti. Yani 96-61 dersek sınavın bitmesine 35 dakika var. 35 dakika daha gidelim. Sınav saat 03 35'te bitecek. Soru da bize sorulan sınavın bitişi ile antrenmanın arasındaki süre. Saat 03.35 ile saat 04.00 arasında ne kadar süre var? 1 saatte 60 dakika olduğunu biliyoruz. Yani saat 4 60. dakika. Eğer 60'tan 35'i çıkartırsak 25 kalır. Suzan'ın sınavının bitmesiyle Voleybol antrenmanının başlaması arasında 25 dakika var. Yaptıklarımızın hızlıca üzerinden geçelim. Sınav 01.59'da başladı. 1 dakika sonra saat 02.00 oldu. 60 dakika daha geçti. Saat 03.00 oldu. Bu noktada sınavın başlangıcından itibaren toplam 61 dakika geçti. 35 dakika daha geçtiğinde toplam 96 dakika geçmiş oldu ve sınav bitti. Sınav saat 03:35'te bitti. Antrenman saat 04:00'da başlayacak. Suzan'ın sınavı ile antrenman arasında 25 dakika vakit var. İşte bu kadar. Hoşçakalın.